Elvan okuldan 5 kilometre uzaklıktan yola çıkıyor ve okuldan uzağa doğru saatte 3 kilometre hızla yürüyor. Elvan okuldan 5 kilometre uzakta ve okuldan uzaklaşmaya devam ediyor. Aşağıdaki tablo değişik zamanlarda başka öğrencilerin okuldan hangi uzaklıkta olduğunu göstermektedir. Kişilerin her biri t eşittir sıfırdan başlayarak sabit bir hızla hareket etmektedir. Hangi öğrenciler okla Elvan'dan daha uzak bir mesafeden yola çıkmıştır? Tüm doğru seçenekleri işaretleyiniz. Evet, demek ki öğrencilerin t eşittir iken nerede olduklarını bulmamız gerekiyor. Saat 1'den saat 2'ye gittiğimizde Gürkan'ın okula olan uzaklığı 2 kilometre azalıyor. Bu durumda t eşittir 0'ken iken Gürkan'ın okula olan uzaklığı ne kadar olacak? t eşittir 0 iken Gürkan okuldan 2 kilometre daha uzakta olmalı. Yani okula olan uzaklığı 6 kilometre olmalı. Tabloya baktığımızda bunun mantıklı olduğunu görüyoruz. Bir saatte okula 2 kilometre yakınlaşıyor. İkinci saatte 2 kilometre daha yakınlaşıyor ve üçüncü saatte okula varıyor. Demek ki t eşittir 0 iken Gürkan okuldan 6 kilometre uzaktaydı. Sonra bize hangi öğrencilerin Elvan'dan daha uzakta başladığını sormuşlardı. Gürkan daha uzakta başlamış. Gürkan'a işaretleyelim. Şimdi civana bakalım. t eşittir 1 de okuldan 5 kilometre uzakta, t eşittir 2 de okuldan 6 kilometre uzakta, yani ikinci saatte 6 kilometre uzakta, üçüncü saatte okuldan 7 kilometre uzakta. Okuldan uzaklaşıyor. Her 1 saat geçtiğinde okuldan 1 kilometre uzaklaşıyor. t eşittir 0 iken, Civan okuldan ne kadar uzaktaydı? t eşittir 1'de bulunduğu noktaya göre okula 1 kilometre daha yakın olmalı. Yani Civan okuldan 4 kilometre uzakta başladı. Elvan okuldan 5 kilometre uzakta başlamıştı, Civan 10'dan daha uzakta başlamamış. Şimdi de Hanife'ye bakalım. Hanife sürekli olarak okuldan aynı uzaklıkta, belki de uyuyakaldı bir yerde. Süre geçtikçe okula olan uzaklığı değişmiyor Hanife Hanım'ın. Hanife'nin t eşittir 0 iken de okuldan 5 kilometre uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Hanife de Elvan'dan daha uzakta başlamamış. Ve son öğrenciye geldik Ali Han. t eşittir 1 iken Ali Han okuldan 9 kilometre uzakta. 1 saat geçtiğinde okuldan 1,5 kilometre daha uzaklaşıyor. Bir saat daha geçtiğinde 1,5 kilometre daha uzaklaşıyor. Bu durumda t eşittir 0 iken Alihan'ın okula olan uzaklığı ne olur? Alihan okula 1,5 kilometre daha yakında olacak. 9'dan 1,5 kilometreyi çıkarırsak Alihan'ın t eşittir 0 iken okula uzaklığının 7,5 kilometre olduğunu buluruz. Alihan okuldan 7.5 kilometre uzakta başladı. Elvan okuldan 5 kilometre uzakta başlamıştı. O halde Alihan'ı da işaretleyeceğiz. Bu durumda Elvana göre okuldan daha uzakta başlayan iki öğrenci Gürkan ve Alihan.